Herkese merhabalar değerli arkadaşlar. Yeni bir video ile birlikteyiz. Bugünkü videomuzun konusu Android cihazımızı nasıl küçük bir cep bilgisayarına dönüştürebiliriz? Onu anlatmaya çalışacağım ama ondan önce şimdi bu kanala abone olabilir, videoları beğenebilir, paylaşabilir ve videolara yorum yapabilirsiniz. Keyifli seyirler. Android cihazımızı küçük bir cep bilgisayarına dönüştürmek için ihtiyacımız olan iki aparat var. Biri USB OTG aparatı, diğeri ise kablolu veya uzaktan kumandalı bir mouse. USB OTG aparatımızın normalde flash bellek takmak için kullandığımız girişine kablolu veya uzaktan kumandalı mouse'umuzun aparatını takıyoruz. Daha sonra böyle yaptığımız için artık Android cihazımıza bağlayabileceğimiz bir mouse seti oluşturmuş oluyoruz. Bunun ardından OTG aparatımızın Şarj girişine benzeyen uç kısmını da Android cihazımıza takıyoruz. Bunun ardından Android cihazımızın ekranında bir mouse simgesi görünür. Bu işlemi yaptıktan sonra Android cihazımızı mousela kontrol edebiliriz. Mousela yaptığımız hemen hemen mousela bilgisayar mousela bilgisayarda yaptığımız hemen hemen her şeyi Android cihazımızda da yapabiliriz. Mesela şunun gibi. Hava sayfa ayırıcı Acapella TTS voiceless. Dört hızlı seçenek. Acapella TTS voiceless için. Evet. Mesela ben Acapella TTS voiceless uygulamasının içerik menüsünü açtım. Aslında bu mouse'la uygulama da açıp kapatabiliyoruz ama ben bunu gösteremeyeceğim maalesef uygulama açamayacağım yani Çünkü Apover soft ürünlerinin ekran kaydedici araçları yeni Android 11 işletim sisteminde sorun çıkarmaya başladı O yüzden uygulama açarsam ekran kaydı durabilir iptal olabilir silinebilir bunun gibi bir sürü sorun meydana gelebilir O yüzden ben uygulama açmayacağım devam edelim Uygulamalar arasında mouse'la gezinebiliriz. Acaba DTS Vokises, Playstop, Ses Dönüştürücü, Galaxistop gibi mesela. Daha sonra ana sayfa ekranımıza geri dönebiliriz. Ana ekran, sayfa 11. 1 varsayılan sayfa. Tekrar... Uygulamalarımızı açabiliriz. Sayfa ayırıcı dışında. Uygulamalar ekranı sayfa 13. Ana ekran sayfa 11. Varsayılan sayfa. Bunun dışında mausumuzun sağ tuşuna tıklayarak ana sayfa ekranımızın içerik menüsünü açabiliriz. Bunu Masaüstü bilgisayarda bilgisayarın masa üstünde mausun sağ tuşuna basarak içerik menüsünü açmak gibi düşünebilirsiniz. Hemen yapıyorum. Pil yüzdesi 13.36 36. Hava bilgisi için dokunun. 13 36 11 Kasım P. Übek. Pop-up pencere düzenli listede. Evet, şu anda Ana sayfa ekranımın içerik menüsü açılmış oldu. Bu arada bu menüleri mouse'un ortasındaki tuşu kullanarak ileri geri kaydırabilirim. Duvar 4 ana 13.30 Ya da bu kaydırma işlemini sadece menüler için değil Uygulamalar ekranındaki sayfalar içinde yapabilirim. Yani mouse'un ortasındaki düğmeyi kullanarak sayfalar arasında da gezinebilirim. Uygulamalar ekranı, sayfa Samsung Notes, Oppo Berish sayfa, Oppo Berish sayfa. Ana ekran, sayfa 11. Varsayılan sayfa. Sayfa 33. Uygulamalar ekranı, Apple Music, Yan Beklisti, Apple Health, Kişiler. Gördüğünüz gibi bütün sayfalarda mouse'un ortasındaki düğmeyi kullanarak gezinebiliyorum. Apple DJ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 Anlamadığınız veya aklınıza takılan herhangi bir soru bir şey olursa yorumlar kısmından sorabilirsiniz.